Grip aşısı mazeretleri Bu videoda grip aşısı yaptırmamanın genel mazeretlerini ve bunlarla ilgili bazı anahtar bilgileri öğreneceğiz. Ama unutmayın, bu videolar tıbbi tavsiye içermezler ve yalnızca bilgi edinme amaçlıdırlar. Profesyonel tıbbi yardım teşhis veya tedavinin yerine konmak amacıyla hazırlanmamışlardır. Sağlık durumunuzla ilgili sorularınız için her zaman uzman bir sağlıkçıya danışın. Herhangi bir Khan Akademi videosunda okuduğunuz veya gördüğünüz bir şeyden dolayı asla profesyonel tıbbi yardımı dikkate almazlık etmeyin ve geciktirmeyin. Her yıl oldukça etkili grip aşıları mevcut olmasına rağmen bazı kimseler aşı yaptırmamayı seçiyor. Ve bunun sonucu olarak dolaşımdaki grip nesillerine karşı korumasız kalıyorlar. Yani bir aşı kliniğinde hatta aileniz ve arkadaşlarınızla konuşurken bile insanların neden aşı yaptırmadıklarına dair bazı mazeretlerle karşılaşabilirsiniz. Dolayısıyla geçmişte duyduğumuz en önde gelen 5 mazeretten bahsetmenin ve bunları en iyi şekilde ele almanın yardımcı olacağını düşündüm. Duyabileceğiniz ilk mazeret şöyle, ben hasta olmam, bu yıl aşı vurdurmayacağım çünkü hiç grip olmadım. Buna yönelik olarak araba kazası geçirmemiş insanların yine de emniyet kemeri taktıklarını söylerdim. Kötü bir şeyin olmasını önleyebilecekken neden olmasını bekleyelim ki? Grip sezonunun başında yaptırıp kendinizi aylar boyunca koruyabileceğiniz etkili ve güvenli bir aşı varken grip olmayı beklemek bana hiç mantıklı gelmiyor. Duyabileceğiniz bir başka mazeret de şu. Geçen sene grip aşısı yaptırdım ve beni hasta etti. Arkasından kendimi çok kötü hissettim. Bazı insanların grip aşısına verdikleri ters reaksiyonlar olabiliyor. Dolayısıyla bu kişinin bir alerjik tepki ya da başka türlü bir komplikasyon gibi bir ters reaksiyon geçirmediğinden emin olduktan sonra şunu derdim. Grip aşısındaki tamamıyla deaktive edilmiş veya zayıflatılmış virüsler bile bağışıklık sistemine ulaşıp onunla çatışarak seni hasta hissettiriyorsa, canlı ve güçlü bir virüsün sana neler yapabileceğini bir düşün bakalım. Dolaşımdaki bir virüsle hasta olmak sizi çok daha kötü yapabilir ve bu yüzden kötü bir hastalıktan kendinizi korumanız da en iyisi. Bir diğer mazerette şu, grip aşısı işe yaramadı, yine de hasta oldum. Burada öncelikle grip virüsüyle hasta olduğuna emin misin diye sorardım. Grip benzeri semptomlar birçok diğer virüs çeşidiyle ve bazı bakteri türleriyle de ortaya çıkabilir. Grip aşısı sihirli iksir değildir. Sizi her türlü enfeksiyondan koruyamaz. Ama diyelim ki sizi hasta eden bir grip virüsüydü. Grip aşısı sizi yalnızca birkaç grip neslinden korur ve bunlar o sezondaki en yaygın grip nesilleridir. Dolayısıyla aşının kapsamadığı bir başka grip nesli sebebiyle hasta olmanız mümkün. Buna dayanarak bazı insanlar da şöyle diyor. E madem hala grip virüsü ile hasta olabiliyorum o zaman ne anladım ben bundan? <gülüyor> Dediğim gibi yıllık grip aşıları sizi o sezon için en yaygın grip nesillerinden korur. Dolayısıyla hasta olma ihtimalinizi büyük oranda da düşürür. Peki tüm hasta olma riskinizi ortadan kaldırır mı? Hayır, fakat bu yaptırmaya değmeyeceği anlamına gelmez. En çok duyduğumuz mazeretse şudur. Grip aşısı acıtıyor, koluma iğne vurulmasını istemiyorum. Bence değmez buna. Eğer kas arası enjeksiyonla grip aşısı vurduracaksanız, evet, bu aşı canınızı yakar. Fakat canınızı bundan daha çok yakacak şey grip olmak. Kolumun birkaç gün ağrımasını, yatalak hale gelip okula veya işe gidememeye ve etrafımdaki herkesi hastalanma riskine sokmaya kesinlikle tercih ederim. Umarım bu bilgiler vasıtasıyla bu mazeretlere gereken cevapları verebilir ve daha çok insanın aşı yaptırarak kendilerini gripten korumalarını sağlayabiliriz. Gripsiz günler dilerim. Hoşçakalın.